Oldukça büyük bir sayımız var. 7 milyon 346 bin virgül 032. Aynı rakamın farklı basamaklarda bulunması durumunda ne kadar farklı bir değere sahip olabileceğini düşüneceğiz. Soldaki 3 rakamı ile sağdaki 3 rakamının değerini karşılaştıracağız. Ve bu değerlendirmeyi yapabilmek için basamak değerlerine dikkate almalıyız. Önce basamakları yazalım. Burası birler basamağı. Sağa doğru ilerlediğimizde, her basamak, bir öncekinin onda birini temsil ediyor. Bir önceki basamağı ona böldüğünüzü düşünün. Burası birler basamağıydı. Ona bölersek, burası onda birler basamağı. Tekrar ona bölersek, burası yüzde birler basamağı. Tekrar ona bölersek, burası da binde birler basamağı. Ama sola doğru giderken, basamak değerleri 10 kat yükseliyor. Onda 1 olmuyor bu sefer, 10 kat yükseliyor. Burası birler basamağıydı. 10 çarpalım. Burası onlar basamağı oldu. Burası o zaman yüzler basamağı oldu. Burası binler basamağı oldu. Burası da on binler basamağı. Evet, sığdırmak için iyice küçük yazayım. Burası yüz binler basamağı. Yedi ise milyonlar basamağında. Peki buradaki 3 neyi temsil ediyor? 3 rakamı 100 binler basamağında olduğu için 3 tane 100 bini temsil ediyor. 3 tane 100 Veya bunu 300.000 olarak yazabiliriz. 3 ve 5 tane 0. 300.000. Sağ taraftaki 3 neyi temsil ediyor? Bu taraftaki 3 yüzde birler basamağında. Yüzde birler basamağı. Yani 3 tane yüzde birini temsil ediyor. O zaman da 3 çarpı 1 bölü 100. Bunu 3 bölü 100 olarak yazabiliriz. Veya 0,03 olarak yazabiliriz. Bunların hepsi denk ifadeler. Şimdi ilk sorumuza geri dönelim. Sol taraftaki 3, sağ taraftaki 3'ten ne kadar büyük? Bunu düşünmenin bir yöntemi sağdaki 3'ü ne ile çarparsak soldaki 3'e ulaşabileceğimizi düşünmek. Veya direkt basamak değerlerine bakabiliriz. Bu sayıyı 10'la her çarptığımızda bir basamak sola kayıyoruz. Bu sayıyı 10'la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere çarpıyoruz. Bu sayıyı 7 kere 10'la çarptığımızda buna ulaşıyoruz. Şimdi bunu yazalım. 300.000 eşittir. 3 bölü 100 çarpı 7 kere 10 olmalı. 7 kere 10, çarpı 10, çarpı 10, çarpı 10, çarpı 10, çarpı 10, 5 tane oldu değil mi? Çarpı 10, 6, çarpı 10, 7. 7 kere 10 çarpmak, başa 1 yazıp, başına 1 yazıp, sonuna 7 tane 0 koyduğumuz sayı ile çarpmakla aynı şey. Onla her çarptığımızda bir tane 0 ekleniyor. Buraya 3 bölü 100 çarpı 1 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 0 yazabiliriz. 3 bölü 100 çarpı 10 milyon. Peki bu gerçekten 300.000'e eşit mi? Bir bakalım, bir kontrolünü sağlamasını yapalım. Bölü işaretini uzatalım. Bunu 3 çarpı 10 milyon bölü 100 çarpı 1 olarak düşünebiliriz. Payı 100'e bölersek buradan iki tane sıfır gider. Paydayı 100'e bölersek buradaki 100'den de kurtuluruz. 3 çarpı, virgülleri doğru şekilde koyalım, 3 çarpı 100 bin olur ki bu da 300 bin demektir. Yani yöntemimiz işe yaradı. 3'ü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak sola kaydırmak, bu 3'ü 1 ve 7 tane 0. Yani 10 milyon kere daha değerli hale getiriyor. Daha değerli hale getiriyor. Soldaki 3, üç, sağdaki 3'ün değerinin 10 milyon katını temsil ediyor. Buraya yazalım. Bu taraftaki 3'ün değerinin 10 milyon katı. 10 milyon katı. Hepsi bu kadar.